Evet arkadaşlar Ediremik'teyiz. Ediremik çarşı merkezdeyiz. Hemen kuyumcuların sokağına girdiğimiz zaman ikinci katta burayı kafanızı kaldırdığınızda görebilirsiniz. Seçil gelinlik bindalı diye yazıyor bakın. En özel gününüze en özel dokunuş diye sloganı var. Görüyorsunuz bu arada apartmanın ışığı kapandı. Ben yapmadım yani kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi seçil gelinlik diye yazıyor. Gelinlik bindalı diye yazmış. Zaten kampanyası var. Bakın hemen kampanya tek fiyat gelinlik taş tuvak 2, mil, 2 milyar 2.5 milyar yani yeni parayla 2000-2500 TL diye yazmış arkadaşlar. Şimdi içeri doğru giriyorum. Burası gelinlik firması. Bindallı kaftan, nişanlık bunları yapıyor arkadaşlar. Hemen girişte çiçekleri görüyorsunuz. Bindallıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların imalatı, satışı, dikimi, kiralaması var. Kişiye özel tasarım da yapıyor arkadaşlar. Bakın dükkanın arka tarafına doğru geçiyorum. Arka tarafta Prova ve dikim yerleri var arkadaşlar. Çeşit çeşit model model. İstediğiniz modelde fotoğrafını getirip gösterdiğinizde onu da yapılıyor burada arkadaşlar. Yapılıyor. Fiyatları biraz önce söyledim uygun. Gördüğünüz gibi. Kredi kartı var arkadaşlar. Kredi kartı geçerli. Fiyatları uygun. Biz daha önce çalıştık burayla. Düğünümüz vardı. Gerekli yardımı yaptılar bize. Kolaylığı gösterdiler. Modelleri de uygun. Katalogdan seçebilirsiniz veya kendiniz gelebilirsiniz. İsteyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size buranın telefon numarasını söyleyeceğim. Aynı zamanda şöyle geniş açıdan gösteriyorum. Buranın telefon numarası 0541 617 6415. Adresi Soğan Yemez Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi 502. Sokak Sibel İşanı arkadaşlar. 4 numara burası hemen ikinci katta. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer körfezdeyseniz, etrafındaysanız buraya gelebilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.